Lokumlukta yine harika bir gün. Lokum ve arkadaşları hararetle bir şey konuşuyorlar. Ne hakkında konuşuyorsunuz Lokum? Ee, öğretmenimiz yaz tatilinde bir yere gidip orası hakkında bir haber yapmamızı söylemişti. İşte nereye gideceğimizi düşünüyoruz. Hmm, peki hani geçen gün ilerideki organik çiftlikten gidip süt almıştınız. Orası hakkında bir haber yapmaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Hem içeriği de merak ediyordunuz. Hadi o zaman organik çiftliğe. Hey hey! Fotoğraf makinelerinizi unutmayın. Tabi kediyi de. <gülüyor> evet. Lokum ve arkadaşları organik çiftlikte. Bu harika bir haber başlığı. Astronot gibi giyinmiş biri geliyor. Bu da kim? Hoş geldiniz çocuklar. Bu bir arıcılık kıyafeti. İlerideki kovanlardan geliyorum da. <gülüyor> Hadi size etrafı gezdireyim. Burada ekinlerimiz var. Çocuklar, fotoğraf çekmeyi unutmayın. Burada da ağırımız var. Organik çiftçilikte kapalı sistem önemlidir. Yani aynı doğa gibi. Hiçbir şey ziyan edilmez. Zararlı kimyasallar ve böcek ilaçları kullanılmaz. İneklerimiz her gün dışarı çıkar, hava alır. Onların gübrelerinden de ektiğimiz bitkiler yararlanır. Değil mi? Hmm. Korkacak bir şey yok yedi. Üstelik birazdan ineklerin sütü sağlayacak. Sen sütü çok seversin değil mi? Evet. Şimdi ineklerimizin sağlama zamanı. Hmm. Hadi bana yardım edin. Sağma makinelerini yerleştirelim. Çocuklar bu işi çok sevmişe benziyorlar. Ve süt sağma işi bitti. Ve işte taptaze sütler süt tankında. Ne yapıyorsun oradaki de? Çiftçiden iste. O sana süt verir. Hadi bakalım.